Burada bir otoman sigortayı şeffaf kılıf içerisine almışlar ve kılıfın içerisinde e, sigortanın yapısı olduğu gibi gözüküyor şeffaf olduğu için. Şu maytik acısı, maytik acıcı ne işe yarıyordu? Kısa devre anında yani sigortanın e, karakterisine göre C, B, e, neyse karakterisi ona göre... 4 ila işte 8-10 mili arasında bir yüksek akım geçtiği zaman kısa devre algılayıp buradaki mekanizmayı harekete geçiren elektro bobin bu. Şurada ise bir metal elemanı görüyorsunuz. Bir metal eleman da kısa devre değil ama aşırı yüklerde ısınarak e, normal ısının üstüne çıktığı zaman e, mekanizmayı harekete ettirerek sigortanın açmasını sağlıyordu. Şurada dilim dilim gördüğünüz yerler alt Bunun görevi kısa devre anında bu açma yaptığı zaman yüksek değerdeki bir akımı açacak. Yüksek değerde akımı açma sırasında öncelikli olarak burada bir yüksek ısının oluşturduğu bir termik etki olacak. Bir de akım geçtiğinden dolayı, yüksek akım geçtiğinden dolayı bir manyetik etki olacak. Burada termik etki ve manyetik etki sayesinde ark bu dilimler arasında uzayacak, yayılacak. Ve ark boyu uzayacak. Ark boyu uzadığı için de ark çok daha kısa sürelerde kesilecek. Çünkü ark ne kadar kısa sürede burada kesilirse kontaklar üzerindeki tahribat o kadar daha az olacaktır. Mekanizmayı isterseniz bir hareket ettirelim. Şu anda sigorta kurulu. Öyle söyleyelim. Yani devreyi kapatıyor. Akım geçişi var. Herhangi bir kısa devre veya aşırı akım nedeniyle. Bakın şu anda açma yaptı. Bu videonun her saniyesi 25 resimden oluşmaktadır. Bir saniyenin 1000 milisaniye olduğunu düşünürsek her bir resmin çekilme zamanı 35 milisaniyedir. Sigortanın açma zamanı 35 milisaniyeden daha küçük değerde olduğu için bu videoda sigortanın açma anı net olarak gözlenememiştir.